Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı hemen hatırlatayım. 110 ve 111. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. İlk soruyla vaktinizi çalmadan hemen başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki toplama ve çarpma tablosunda C harfi çift doğal sayıları, T harfi tek doğal sayıları göstermekte. Buna göre 1 2 3 ve 4 numaralı kutulara yazılacak doğal sayıların tekliği ve çiftliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi tekle çifti toplarsanız sonuç tek olacaktır. Yani 1'e biz tek yazacağız ki hepsinde de tek zaten gördüğünüz üzere. Tekin karesi tektir. Tekle çiftin yine toplamı yine bize teki verecektir. Yani 2 numaralı kutucukta da yine tek yazmasını bekliyoruz. Tekle tekin karesi tektir. Tekle tekin çarpımı tek olur arkadaşlar. Dolayısıyla yine tek olacak. Ve dördüncü olarak da çiftle neyi çarparsanız çarpın sonu çift olacaktır. Yani burası da çift olacak. Her birini boyadığımız C seçeneği bizim cevabımız olacaktı. Devam ediyorum ikinci soruyla. A pozitif bir tek tam sayı olduğuna göre bu ifadelerden hangileri çifttir diye sorulmuş. Bakın A tekti. Tekle çifti çarparsanız çift gelir. Çifte 1 eklerseniz sonuç tek olacaktır. Bize çift sorulmuş. 1 gitti. Burası A parantezini alırsanız A artı 1 gelir. A sayısı tekse arkadaşlar. A artı 1 çifttir. Tekle çiftin çarpımı çift gelir. Dolayısıyla ikinci öncül doğru çift olacaktır. A küp artı 3. Bakın A küp neydi arkadaşlar? A tekdi. Tekin küpü tektir. Teke tek eklerseniz 3 eklerseniz sonuç çift olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde çift dedik. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı deriz Geçtim 3'e A ve B birer pozitif çift tam sayı C tek tam sayı Şimdi A çift B çift C de tek olacak Hangileri tektir diye sorulmuş Çift de çiftin toplamı çift yapar Tek eklerseniz sonuç tek gelir Çift de çiftin çarpımı çifttir Tek eklerseniz sonuç yine tek olacaktır Tekin çift kuvveti tektir ve sevgili arkadaşlar bunun üzerine çift eklersek tek artı çift bize tek verir. Dolayısıyla bunların hepsi tek olduğundan cevabımız 1-2-3 olacaktı diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda da çözdük. Geçtik 4'e. P ve Q ardışık doğal sayılar olmak üzere. Bakın ardışıksa bunlardan birisi tekse öteki çifttir ya da bu çiftse bu tektir. P artı Q çifttir demiş. Tekle çiftin toplamı daima tek yapar. Birinci öncül gitti. P ile Q'yu çarparsan tekle çiftin çarpımı daima çifttir. Çifte 1 eklersek sonuç tek gelir. Dolayısıyla burada çift demiş bu da yanlış. P'den Q çıkarsa tek kalır demiş. Yani ardışık sayılar birbirinden çıkarıldığı zaman sonuç 1 veya eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla 1 de eksi 1 de tek olduğu için üçüncü öncül doğru. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Geçtim 5'e. X ve Y birer tam sayı ve X sıfırdan farklı olmak üzere. X eşittir Y bölü 4. 4'ü x'in yanına fırlatırsak 4x eşittir y'yi bulabiliriz Bakın unutmayın x sıfırdan farklıydı Doğal olarak y de sıfırdan farklı 3 tane öncül verilmiş hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş x tekse burası mecburen çift olacaktır y de çifttir Dolayısıyla gitti y çiftse arkadaşlar burası çiftse x her şey olabilir çünkü x tekse de çiftse de 4 ile çarpıldığı için çift olacaktır x çifttir ifadesi yanlış olmuş y her zaman çifttir 4 ile çarpıldığı için y her zaman çifttir diyeceğiz. Bakın ikisi 4 ile çarptığı için burası her zaman çift olacaktır. Y sayısı da daima çifttir. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru olduğundan cevap yalnız 3 yani c seçeneği olacaktır. Geçtim 6'ya. m ve n birer pozitif tam sayı ve 2m artı 1 eşittir 3n olduğuna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur? Bakın 2m her zaman çifttir. Çifte tek eklersiniz 1 eklersiniz burası tek gelecektir. Bu da 3n olacaktır. 3N tekse bakın burası tek Tekle neyi çarparsam sonuç tek olur tabii ki teki Yani ben buradan N'nin kesinlikle ama kesinlikle tek olduğunu biliyorum M hakkında yorum yapamam Tek de olabilir Çift de olabilir 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor N her zaman tektir ifadesi doğrudur çünkü öyle bulduk M çiftse N de çifttir Burada M'nin tek veya çift olduğu önemli değil N her zaman tektir dolayısıyla gitti N üzerime Her zaman tektir demiş Şimdi öncelikle N sayısı tekti. M'de pozitif tam sayıydı. Dolayısıyla ben buraya e, tekin çift kuvvetini yazacak olursam tekin her kuvveti bu arada ne olacaktır? Yine tek olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru olduğundan doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtik. 111'e. Yedinci sorumuz. A, B, C birer tam sayı olmak üzere A çarpı B çarpımının sonucu tektir. Yani A tekmiş arkadaşlar. Buna bağlı olarak B de tek olur. Çünkü tekle tekin çarpımı sadece tek yapar. Bakın B tekti. Tekin üstüne ne eklersem sonucu çift olur tabii ki tek. Yani C de tekmiş. Bunların her biri tek. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. A ile C'nin toplamı yani iki tane tekin toplamı tektir demiş. Arkadaşlar iki tane teki toplarsanız sonuç ne olacaktır? Tabii ki çift olacaktır. Ama bize ne demiş burada? A ile C'nin toplamı yani tekli tekin toplamı tektir demiş. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Diğer şıklarımıza da bakalım. B ile C'nin çarpımı tektir. Tekli tekin çarpımı. tekle tekin çarpımı tektir. tekle tekin toplamı çifttir. Tek çarpı tek çarpı tek sonucu tektir. Bunların her biri doğru yanlış olan seçenek A seçeneği olacaktı. Sekizinci soru. Üç basamaklı ABC ve CBA doğal sayıları sırasıyla tek ve çifttir. Bakın bu tekse demek ki C tekmiş. C ba çiftse A sayısına bakıyoruz. A da çift olacakmış. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Burada arkadaşlarım C seçeneğine baktığınız zaman A sayısı çift olduğu için A ile B'nin çarpımı çift olacaktır. C sayısı da neydi? Tekti. Çiftle tekin toplamı tektir ifadesi doğru olur. Cevabımız C olacak. Diğer şıkların her birinde B sayısının önemi büyük. B sayısını bilmeden yorum yapamayacağız. Diğer şıkların her birinde bu şekilde alayabilirsiniz. 9. soru M bir doğal sayı olmak üzere bu ifadelerden hangileri her zaman çifttir diye sorulmuş. Şimdi 4M çift. 2'nin de her kuvveti çift değil mi? Çift de çiftin toplamı çift gelir ama M doğal sayı olduğu için 2 üzeri M 2 üzeri 0 olabilir yani 1 olabilir. Çifte 1 eklerseniz sonuç tek gelir. Yani birinci öncül cortladı. Bir olanların her birini silebilirsiniz. Geçtik 2'ye. 3 üzeri 2m artı 1 yani 3'ün tek kuvveti 2m çift 1 eklediniz tek. 3'ün tek kuvveti tektir. Şimdi m'nin doğal sayı olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yani tek olursa sonuç çift olur ama tekin üzerine biz gidip çift eklersek sonuç tek olacaktır. Dolayısıyla her zaman çifttir diyemeyiz. 2 de gitti. Cevap 3'müş yalnız 3. Buna bakalım. 2m artı 1 tektir. Tekin her kuvveti tek olur. Tekin üzerinde bir eklerseniz sonuç çift gelir. Yani üçüncü öncül doğru. Cevabımız C seçeneği olacakmış. Dokuzuncu sorumuzu çözdük ve C dedik. Geçtik ona. M, T ve N pozitif tam sayılar sevgili arkadaşlar. M çarpı T artı N işleminin sonucu tekmiş. Üç tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakın M çarpı T artı N'den bahsediyoruz biz. Pekala bu sonucun tek olduğunu biliyoruz. Bu sonuç tekse iki sayının toplamı tek olduğuna göre Birisi tekken birisi mutlaka çift olmak zorunda. Yani burası çiftse burasının tek olması lazım. Burası tekse burasının çift olması şart. Şimdi N sayısı tekse M ve T'den en az biri çifttir demiş. Bakın N sayısı tekse M t'nin çift gelmesi için M ve T'den en az birinin çift olması lazım. Doğru. İkiye bakıyoruz. M sayısı tekse yani şurası tekse T ve N'nin her ikisi de çifttir demiş. Şimdi burası tekse. Şu çarpımın tek gelmesi gerekiyor. E tek gelmesi gerekiyorsa bunun da tek olması lazım. E bunun sonucunun çift gelmesi için n'nin çift olması lazım. Dolayısıyla t ve n'nin her ikisinde çift olduğu bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Yani ikinci öncül cortladı. n sayısı çiftse şu çiftse tek tek diye hani. Tek artı tek artı çift. Ne yapar? Çifti verir bize. Yani arkadaşlar m artı n artı t çifttir. Bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz 10. sorumuz için. Ve geçtim 11'e. X, Y ve Z sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere. X artı Y artı Z işleminin sonucu çiftmiş. Y çarpı Z işleminin sonucu çift. Ve X küp artı 3 işleminin sonucu çift. Arkadaşlar bakın burası tek. Tekin üstüne ne eklersem sonuç çift olur tek. Yani X'in tek olması gerektiğini anladık. Şimdi burası tekti. Unutmayalım. Bu işlemin sonucu çiftmiş. Yani Y ile Z'nin toplamının tek olması gerekiyor. Y ile Z'nin toplamı tekse bunlardan birisi tektir. Öteki de çifttir. Dolayısıyla Y tekse Z çift. Y çiftse Z tek olacak. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye sorulmuş bize. Bakalım. X artı Y çifttir demiş. Şimdi X sayısının ben tek olduğunu buldum. Y sayısının çift veya tek olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla buna her zaman mi Geçtim. Aynı şekilde x sayısı tekti. Z'nin tek veya çift olduğunu bilmiyorum. Bu da gitti. Y sayısının ne olduğunu bilmiyoruz. Y sayısının. Çift olursa tek kuvveti çifttir. Burada tektir demiş. Her zaman doğru değildir o halde. Buraya bakıyoruz. Y ile z'nin çarpımı. Bunlardan birisi tekisi öteki çifttir demiştik. Dolayısıyla mutlaka bir tanesi çift olduğu için burası çifttir. İkisinin de tek olduğunu biliyorduk. Tekle çiftin toplamı tek yapar. Cevap denizidir. Z'nin ne olduğunu bilmeden Z üzeri Y'ye çifttir demek imkansız. Cevabımız D seçeneği olacaktı ve son sorumuz. A pozitif bir tek tam sayı olduğuna göre A üzeri A-2021, A-1'in A'nıncı kuvveti ve A artı 2'nin faktöriyeli ifadelerinden hangileri her zaman çifttir diye sorulmuş. Öncelikle A'nın alabileceği değerler 1, 3, 5, 7, 9 diye gider arkadaşlar. Sonsuz tane değer alabilir. A'nın A'nıncı kuvveti. Pozitif olduğu için negatifleri almadık. A'nın A'nıncı kuvveti. Yani tekin tek kuvveti her zaman tektir. Tekten tek çıkarsa sonuç her zaman çifttir. Birinci öncü doğru. Bir olmayanları silebilirsiniz. Geçtim ikiye. A-1'in A'nıncı kuvveti. Şimdi. A'lar bunlarsa A-1'ler. 0, 2, 4, 6, 8 nokta, nokta sadece çiftlerdir. Ve burası çift olduğu için çiftin tek kuvveti çifttir arkadaşlar. 2 olmayanları da silebilirsiniz. 3'e bakacağız cevabı 3 belirleyecek. a artı 2'nin faktöriyeli. A'lar bunlarsa a artı 2'ler arkadaşlar nedir? 3'tür, 5'tir, 7'dir, 9'dur. Ve sen biliyorsun ki 2 faktöriyeden itibaren. 2 faktöriyel 3 4 5 6 7 8 ve sonsuza kadar olan sayıların faktöriyelleri daima çift olmak zorundadır. Dolayısıyla 3 faktoryen olabildiği için en az burası bunun da sonucu çifttir. Yani cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Cevap 1 2 ve 3'tür diyeceğiz. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda tam sayılar ve teklik çiftlik konusunun pekiştiriyorum kısmında 4. testi çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.